Savaş'a Hayır Barış hemen şimdi Türkiye'de Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül vesilesiyle Barışın egemen olduğu bir dünyada Yaşamak istediğimizi Bir kez daha belirtmek istiyoruz İnsanlar arasındaki Herkesten eşitsizlikler Hakların ve özgürlüklerin Tanınmayışı Savaşların ve çatışmaların Temel sebebidir O nedenle Bizler her şart altında ve dünyanın neresinde olursa olsun barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz. Türkiye'nin temel sorununun insan hakları ve demokrasi sorunu olduğunun altını çiziyor. Bu temel sorunun en önemli halkasının da Kürt sorunu olduğu tespitinde bulunuyoruz. Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununu çözebilmesi için yeni bir barış sürecine ve böylelikle çatışma çözümüne ihtiyacı vardır. Türkiye Kürt sorunu gibi temel sorunlarını diyalog ve müzakereye dayalı çatışma çözüm yöntemleri kullanarak çözememiş bir ülkedir. Bu nedenle silahlı çatışmalar ülke içi ve ülke ülke dışında devam etmektedir. İnsan Hakları Derneği'nin 2015-2021 yıllarını kapsayan 7 yıllık bilançosunda. Kürt sorununun ve yeniden başlayan silahlı çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirenler ile ilgili oldukça ağır bir bilanço mevcuttur. Buna göre silahlı çatışmalar nedeniyle çatışma bölgesinde ve ülke içerisinde toplamda 6.164 ölü, 8.807 yaralı bulunmaktadır. Bu bilançoya... Suriye ve Irak'ta 2020 hariç silahlı çalışmalar ve sınır ötesi askeri operasyonlarda yaşamlarını yitirenler dahil değildir. Misli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilanço ise durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymaktadır. Kadın cinayetlerinin önlenememesi, kadına yönelik taciz ve tecavülin artması, sağlık çalışanlarına yönelik Ölüme varan saldırılar böylece bir şiddet ortamı ile izah edilebilir. Bu sürecin ekonomiye verdiği telafi edilemez ağır kayıpları mevcuttu. Salata